Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten oynamaktan çok keyif aldığım, korkudan beni e, yerle bir eden bir e, oyunun yeni oyununun videosuna bakacağız. Tabii ki bu oyunumuzda Walking Dead, e, Walking Dead Onslaught diye bir şey. Umarım doğru telaffuz etmişimdir arkadaşlar. Eğer ola ki yanlış söylediysem kusuruma bakmayınız. Şimdi bir yandan hemen geçelim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar Steam sayfası oyunun. Oyunumuz tabii ki de bir sanal gerçeklik oyunu. Valve Index HTC Vive Oculus Rift destekleyecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen böyle fragmanına geçmeden öncesinde bu oyunun önemli kısımlarından bahsetmek istiyorum. Benim için önemli olan iki kısmı var. Bu önemli iki kısma girmeden öncesinde de hemen şunu belirtmek, söylemek istiyorum ki bu oyun arkadaşlar bir önceki Saints and Sinners'ın yapımcılarından farklı. Bu oyunu Surveos yapıyor. Hemen bir öncekinde de Skydance Interactive yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi farklı olması ya biliyorum evet ilk oyun güzel mekaniklere sahipti. Hoş şeyler yapabiliyorduk. Ancak açıkçası bu oyunun özellikleri bana çok daha fazla şey vaat etti gibi geliyor. İlk olarak arkadaşlar silahlarımız oyunda kırılma derecesi olmayacak. Hani bu başlangıçta belki şey gibi geliyor olabilir size. Ne denir ya işte abi kırılır yani gerçekçi diyorsunuz ama hani Sensean sınırsız da gerçekten abartmışlar hani sürekli ne bileyim satırım kırılıyor. Tabancam kırılıyor. Hani ya düşün şöyle düşünün. 3 3 el mermi değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum daha doğrusu. Tabanca kullanılmaz hale geliyor. Yani bir yay yapıyorum. 10 tane ok attıktan sonrasında elimde parçalanıyor abi. Olacak iş mi bu da? Şimdi bu oyunda bunu iptal ettiler eşyaların kır... hani eşyalar kırılmayacak. Bunu söylediler öncelikle. Bu da beni çok sevindirdi. Neyse önemli iki noktadan bahsediyorduk arkadaşlar. Neydi acaba o önemli iki nokta? Şu anda o kadar daflafu açtı ve şey oldu ki hatırlamakta güçlük çekiyorum. Evet hatırladım arkadaşlar. İlkinden zaten <gülüyor> biraz önce de bahsettim. Silahların kırılabilir tesinin olmayacağı. İkinci noktada arkadaşlar bu oyun başlangıçta duyurulduğunda coop olarak duyurulmuştu. coop olarak duyurulmuştu. Ancak e, yapımcılar sonrasında şöyle hatta size de göstereyim. Baya bir tepki de çekti Steam'de. Topluluk merkezinden mi giriyorduk? E, tartışmalar. Sağolun. Rehemen. <gülüyor> What the fuck serious, We want... Koop diye böyle başlık açmışlar. Bunun gibi birkaç tane daha böyle Koop başlığı vardı. Belki aşağılara kaymış olabilir. Veya şu an gözüme batmıyor olabilir arkadaşlar. Ama şu başlığa baktığımızda insanlar bayağı şikayetlerini dile getirmişler ki ben de bu başlığa birkaç şey böyle içerlenip yazmıştım. İşte biz de istiyoruz Koop bize söz vermiştiniz bunu tutmak zorundasınız gibi gibi gibi gibi şeyler yazdım arkadaşlar. Yani geliştiricilerde ya tabi böyle daha emir vaki bir şekilde demedim de hani böyle demiştiniz sizler oyunculara sözlerini tutan geliştiricilerden olun ki oyuncular da sizin oyunlarınıza güvenip sürekli olarak satın alsınlar tarzında bir şeyler söyledim. Şimdi... Şöyle bakalım abiler, benim İngilizcem çok şey değil, iyi değil, o yüzden Google Translate'ten sizlere daha sağlıklı. Google de artık ne kadar sağlıklı çeviri yapabiliyorsa, neyse. Diyorlar ki, hani Coop bu özelliğiyle ilgili topluluğa katıldığınız ve Walking Dead Onslaught ile ilgili düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca kooperatifin oyundan kaldırılması ile ilgili haberlerdeki bazı olumsuz tepkilerinizi tamamen anlıyoruz. Buna başka bir başlıkta değindim ancak bu karar zordu. Standartlarımızı karşılayan cilav ve kalite seviyesine ulaşamamakla sonuçlandı. Oyunda kooperatif olmayı sevmemize rağmen sadece sahip olmak uğruna bir özellik eklemeyi istekli değiliz. Hepimizin üzerinde sıkı çalıştığımız tek oyunculuğu deneyimden keyif alacağınızı umuyoruz diye tabi kafasında bir mesaj atmışlar orijinali de şurada artık ne kadar doğru çevirdiğini İngilizce bilen arkadaşlarımız oradan şey yapar böyle ee falan şöyle demiş böyle demiş daha doğrusu değil aa hemen hemen bu kafada ee, bir şeyler tabi insanlar kimi sinirlenmiş kimi ben tek de olsa oynarım demiş şahsen ben de tek, tek de olsa oynayacağım Oyun gerçekten güzele benziyor. Şimdi birazdan da sizlere onu da göstereceğim arkadaşlar. Ama hani keşke co-op olsa. Ha bu kadar şikayet var. Birçok kişi almayacağını belirtmiş oyunu. Hani co-op gelsin öyle alacağım. Ben bu oyunu co-op gördüğüm için aa, oynamak istiyordum diye. Ha belki bu kadar şikayetten ve şeyden sonrasında korkup şey yaparlar. Lan this co-op'u da getirelim. Belki derler. Evet bu arada hani şey Şundan da bahsedeyim bazı arkadaşlar şey der ya Abi işte hikayeyi engelliyor Şu oluyor bu oluyor single play olması Daha iyi falan Arkadaşlar oyuna öyle bir konsept getirmişler ki Zaten anladığım kadarıyla Walking Dead'in dizisindeki Karakterler olarak oynayacağız Oradan da gördüğünüz gibi Böyle zaten ekip olarak takılıyorlar ya Hani koop Olarak oynamak gerçekten bu oyun için inanılmaz uygun Hani keşke getirseler. Umarım bir değişiklik yapıp getirirler ki ben de Canken kardeşimle beraber bu zombi dünyasının içine artık biraz daha az korkarak girebileyim. Ya artık daha az korkmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunlar beni gerçekten geriyor ve korkutuyor. Neyse fazla geyik yaptım. O yüzden şimdi hemen oyunun yayınlanan videosuna geçeceğim. Bu arada arkadaşlar hani neden Steam'den açmıyorsun? lan diyecek olursanız Steam'de bu ekranı büyüttüğümde şu aptal kısım fare ile gösterdiğim aptal kısım aşağıya kaymıyor Hiçbir fikrim yok O yüzden ben de size aynısını YouTube'da buldum Açacağım ve göstereceğim şimdi Öyleyse hemen geçelim arkadaşlar Yayın kalitemizi de ayarlayalım deyse başlatalım bakalım nasıl Let the city burn. <gülüyor> Zombie kalabalığına bakar. Abo, kamlar falan bayağı iyi olmuş ya. Came back, covered in blood. what happened just because we were the ones breathing <gülüyor> only we're living. Abi, var galiba From one fight to the next. ay what i'm doing in about surviving i'm trying to live Abi, <gülüyor> Ağzı hani öyle. Things might be better behind these walls. Still out Evet. Hmm. Aşk gözükmüyor mu o oyun? <gülüyor> ya şey kısımları çok hoşuma gitti. Şimdi oyunun belli başlı birkaç gameplay vardı oralarda böyle çok da hoş gözükmüyordu böyle çok da keyifli gözükmüyordu ama oyunu bayağı bir cilalamışlar hem mekanik bakımından hem de oynanış bakımından. Yani Elme o katanayı alıp böyle karakteri ortadan ikiye böleceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel. Yani bu şeyde yok. Bir önceki oyunda yoktu bunun dışında dikkatimi çekti zıplama da koymuşlar çünkü bir yerden böyle aşağıya pap iniyordu. Oyunlarda bu arada VR oyunlara genelde zıplama da koymuyorlar arkadaşlar birçoğuna Nedense hiçbir fikrim yok. Ee, sakın VR oynarken, VR oynarken sakın arkadaşlar şey yapmayın. Kendiniz gerçek hayatta zıplamaya çalışmayın. Düşebilirsiniz tehlikeli. Gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Şey olayına da bayıldım. Hani bıçağı saplıyor şurada. <gülüyor> bir dakika yerini de bulalım Abi saplıyor, yetmiyor bir de yumruk atıyor. Ne yaptınız siz ya? Gerçekten gerçekten güzel özellikler arkadaşlar. Yani VR'da gerçekten İnsanın gerçek hayatta yapabildiği gibi birçok şey yapabilmesi keyifli. Umarım tırmanmayı da eklemişlerdir. Tırmanmayı da eklemişlerdir. Bu arada şey de bana daha güzel geldi. Saplama mekanikleri de güzel geldi. Gayet yani gerçekçi. Grafikler biraz şey duruyor. Biraz çamur gibi duruyor. Kendilerine belli bir tarz şey yapmışlar. Ama açıkçası VR'de oynarken yani oyunun içinde olduğunuzdan bu grafikler de bence gayet iyi. Baksana bak. bak bak bak. Bayağı gerçekçi. Yani saplıyorsun, direkt almıyor böyle. Kalıyor orada. Abi bu zombileri kesmek için gerçekten sabırsızlanıyorum şu anda. Beni beni oyun gerçekten çekti. Ah, oynamak istiyorum bir an önce. Arkadaşlar oyun 2 hafta içerisinde 29 Eylül'de çıkacak. Oyunu satın aldım ben çoktan. Heh, şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kütüphanemde duruyor. 3 arkadaşımın daha istek listesindeymiş. Can Ankeser, John Wick abimiz, Doğal abi. Ve Yağız Eksi. Sende bir yer var mı? Varmış demek Neyse oyun gelir gelmez arkadaşlar oyunu oynamaya başlayacağım. Bir önceki oyunda ne oldu onu da oynuyorsun diyen arkadaşlar. Ya abi oyunun sevmediğim birkaç özelliği var Saints and Birincisi sürekli zombi spamlanıyor ama hani bu şey derecesinde bir spamlanma. Şimdi e, abiler arkadaşlar şey yapıyorum bir odaya giriyorum. İçerideki zombileri temizliyorum. Oyunda gün geçtikçe çıkan zombilerin sayısını arttırıyorlar. Hani zombileri kestikten sonrasında farklı bir odaya giriyorum, orada bir iki loot yapıyorum ve geri dönerken o odanın içinde tekrar zombi çıkmış oluyor. Hani v, yani anlatabiliyor muyum? birader bir nefes almamı izin ver ya. Zaten silahlarımın kırılma derecesi var. Deli gibi zombi spanlıyorsun. Ee, yapma ya. Biraz dengeli olması lazım. Oyun oyun biraz fazla dengesiz. Ancak bu Servios'un ben diğer oyunlarını da oynadım. Çok güzel oyunları var. Ravdata gibi. Ee, hatta şöyle bakabiliriz de. Beraber isterseniz hemen. Mağaza sayfası. Aynen. Ravdata Creed Rise of the Glory muhteşem arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir boks oyunu. Hani VR'da gerçekten böyle en iyi dövüş oyunu ne derseniz bu Creed Rise of the Glory ve co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Cankan'la bununla ilgili dövüştüğümüz bir video var. Bilmeyen arkadaşlara öneririm şöyle göstereyim. Neredesiniz? Şöyle şöyle şöyle aşağılara insek evet ya fazla video çekmişiz. Kanal aslında dolu dolu bayağı. Ama işte abone sayımız az. Aynen en gerçekçi bir boks oyunu. Creed Rise of Rise to Glory. Neden Rise of diye okuyorum sürekli. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani şöyle çok küçük göstereyim. Bayağı... kendi de <gülüyor> Eğliyorsunuz şey yapıyorsunuz Kendinizi toparlamaya da çalışıyorsunuz Gayet hoş uyarlanışlar VR'ın en zevkli böyle En zevkli arkadaşlar VR'ın böyle dövüş oyunlarından Hani o yüzden Coop'ta da aslında güvendiğim bir firmaydı ama Nedense şey yapmalılar bu sefer yani Bu son çıkardıkları oyunda Coop'a çok da yönelmediler biz de üzdüler o bakımdan Bunun dışında Sprint Vector Arkadaşlar bunu da kanalda bulabilirsiniz Cankan'la oynadık çok keyifli bir gene Kop yarış oyunu ama Böyle hani Şey Bayağı kafa bir yarış oyunu ya Pistlerde koşuyorsunuz kendi kollarınızı kullanarak Hani böyle ileri geri ileri geri aynen koşuyormuş gibi Yapıyorsunuz zıplıyorsunuz Zıplıyorsunuz eğiliyorsunuz ne bileyim Özellikler alıyorsunuz. Böyle arkadaşınıza o özelliklerle saldırabiliyorsun. Hani o grafikleriyle olsun, oynanışıyla olsun arkadaşlar. Sizi içine dili gibi çekiyor oyun. Ya yani ben çok seviyorum. Tabii Cankan beni yenemediği için o çok da sevmiyor oyunu falan. Adamların oynamadığım oyunu olarak bir şey var abiler. Battle Week, bu da içime sinmediği için almadım. Biraz daha bunu Co-op ve şey bekliyordum. Gene co da arkadaşlar. Deniz savaşı ama bir gemiyi bir kişi kontrol ediyor o hoşuma gitmemişti. Açıkçası biraz daha böyle e, ne denir bir oyun vardı. Şu anda bir oyun vardı evet ismini hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle siz hatırladınız oyunun ismini. Denize açılıyorsunuz arkadaşlarınızla beraber gemiden böyle M.Coop savaşabiliyorsunuz. Online savaşabiliyorsunuz böyle ada iniyorsunuz şey yapıyorsunuz malzemeler topluyorsunuz. Topları yönlendiriyorsunuz, böyle ateşliyorsunuz, deniz yaratıklarıyla bazen savaşabiliyorsunuz. O oyun, evet o oyun. Başta Microsoft'ta vardı, şimdi Steam'e de geldi kendisi. Evet oyun. Onun gibi bir şey bekliyordum, böyle çok daha basitini indirgemişler. O yüzden hoşuma gitmemişti. Walking Dead gerçekten yapmış oldukları en güzel oyun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Beni bu bakımdan etkiledi filmdeki karakterlere kadar alabileceğimiz, oynayabileceğimiz bir oyun arkadaşlar. Şimdi bu arada söylemek istiyorum ee, oyunu çıktı gibi oynayacağım tabii inmesi biraz uzun sürebilir. Aslında çok da uzun sürecek gibi sanmıyorum düşünmüyorum ne kadar sürecekmiş hemen şöyle bakalım. 7 GB'lık bir oyun yani bir iki saate indiririm ben bunu diye tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa eğer ki arkadaşlar. Ve sizler de izlerim, katılırım diyorsanız bu oyunun ilk bölümünü canlı yayın açarak yapmayı düşünüyorum. Eğer bu canlı yayına katılır, sizler de destekler izlerseniz sevinirim. Walking Dead'i bizden, Finroll'dan takip edin arkadaşlar. Öyleyse güzel arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni heyecanlandıran bir oyun oldu. Heyecanla bekliyorum. Biraz geç haber yaptım. Bayağıdır oyun gündemde. Birkaç bilgisayar donanımsal sıkıntılarım oldu. Onlarla uğraşıyorum. Ya yani böyle işte yeni ek bilgisayara yapmalar gibi gibi gibi gibi. Tabi bunlar da benim video çekme aradıklarımı bir derece etkiledi. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ancak olabildiğince sık bir şekilde video akışına geri döneceğim arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın